Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle yeni bir Roblox videosu çekeceğiz. Bu Roblox videomuzda ne mi olacak? Bir yarışma yapalım dedik. Bu da süper kahraman acaba en çok kim süper kahramana benzeyecek yarışması. Süper kahraman yarışması diyebiliriz. Haydi başlayalım. Haydi gelin tayfalar, gidelim. Haydi bakalım. Oo, neredesiniz? Hadi gelin. Oo, ben onlardan yaşlıyım. Daha hızlı gidiyorum Vallahi Hadi bakalım. Hop, trene binelim. Evet. Sahneye gidiyor bu tren millet. Benim bakalım. Adopt Me'de araba kullanmayı çok beceremeyen ama treni de efsane kullanan biriyim. He. Hadi bakalım. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf. çuf gidiyoruz şimdi sahneye doğru ayrıca ben jüriyim ve de promia ikra jüri olacak iki jürimiz var bakalım neler olacak bakalım neler yapmışlar kendilerine nasıl benzetmişler ayrıca çok gelemedik ev hemen önümüze çıktı adotmi evi hemen önümüze koymuş hadi bakalım gidelim arkadaşlar biletleri satın alalım lütfen biletleri satın alalım beleş içeri girmeyelim lütfen yarışmaya girecekler numaralarını alsın Haydi bakalım. Burası bizim buradaki evimiz arkadaşlar. Şöyle ufak bir gezinti yapayım. Bakın burası mutfağımız. Güzel bir ev burası. Burası 35 nutmek 35 hesabının evi arkadaşlar. Güzel bir yer yani. Şöyle bakın merdivenlerden de çıkayım. Ona kadar yarışmacılar hazırlansınlar. Ben de jüri olarak size bir blok gibi evi gezdiriyorum. <gülüyor> Hadi bakalım. Deleyim. Gidelim, gidelim, gidelim. gidelim. Canlı yayın başlasın Show TV, TV Hepsi kanalda hepsi beni çekiyor şu an Hadi bakalım Beni çekin bakalım Merhabalar Evet biliyorsunuz yeni bir yarışma yapıyoruz Ve bu yarışmada platformda Süper kahraman oluyoruz Ve ben de kimliğimi açığa çıkarıyorum Ben de bir süper porsuk olarak karşınızdayım Bu benim süper porsuk kıyafetim nasıl buldunuz bunu yorumlara yazın süper porsluk kıyafetimi ve şu an jüri olarak ben de beni bekleyen yarışmacıların yanına gidiyorum haydi sahneye merhaba arkadaşlar ben geldim süper porsluk karşınızda yarışmamıza hoş geldiniz ve yanımda promyo İkra var ikimiz jüri olacağız bakalım en güzel süper kahraman kostümünü kim giymiş kim kendine güzel benze... Koş la koş koş geç kaldın. Koş koş koş koş koş koş. Diskalifiye olacaksın. Nerede kaldın kız? Hadi otur bakalım. Evet süper kostüm kıyafetlerini. Giyin de bakalım. Kim güzel giymiş? Kim güzel benzetmiş? Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Kim ne yapmış? Çok muyum. Burada kanatlı manatlı birileri de var bakalım süper e, kostüm olarak ne seçmişler ben de çok merak ediyorum ve sırayla tek tek hepsi birer süper kahramana dönüşüyor bizim kahramanlarımız evet ve şimdi çağıralım teker teker sahneye alalım arkadaşlarımızı böylece bir yarışmamızı düzenleyelim sanki en çok halk olan var e, herkes genel halkı seçmiş yavrucum neden o kadar zıplıyorsunuz halk bunların vitaminini vermediniz mi, bu halkların açlar herhalde <gülüyor> hadi bakalım şimdi başlayalım arkadaşlar en güzel süper kahraman kim olmuş evet hemen bakıyorum bakıyorum abone olun abone olun diyenler var like atın diyenler var bu videoyu izliyorsanız aşağıya en sevdiğiniz süper kahraman buçur burada çıkan yarışmacılar hangisi olmuş yazın siz de en sevdiğiniz süper kahramanı yazın haydi başlayalım sunucumuz Promia Ikra ve Bino geldi evet bu halka hemen bakalım nasıl olmuş bu halk beğendiniz mi o halk zıplıyor halkın suratı çok başhi gıllı Kıllı <gülüyor> mıllı olmuş bu halk. Dino. Binoy'u inceliyoruz. Dino bir haf olmuş. Ne diyen var? Güzel oldu mu? Koloncuklarınızı görelim sayın seyirciler. Oylamanız evet diyenler var. Hayır diyenler var. Teşekkürler. Alkışlarla sahneden insin arkadaşımız. Hemen sıradaki gelsin bakalım kimmiş gelen o tuğla adam bu kendi süper kahramanını seçmiş arkadaşlar kendine bir süper kahraman yaratmış bakalım onun hakkında ne düşünüyorsunuz kafamın üstündeki bu poloda ödül <gülüyor> ödül olarak koyduk ne koyalım bilemedik bu poloyu koyduk ödül diye düşünün bu poloyu arkadaşlar tepemde dursa da evet diyen var hayır diyen var hayır diyen var Hayır çok aldı. Çünkü kendi oluşturmuş bu kahramanı. O yüzden biraz tanımadık bir kahraman. Kapanıza tuğla düşsün dedi arkadaş. <gülüyor> oh, böyle böyle böyle sinirli olmamalısın tuğla adam. Bu sinir seni erken yaşlandırır. Hemen bakalım sıradaki yarışmamız. Bir süper kahraman. Oh, çok yakışıklı. Kastım astı birbiri bu. Saçlar da çok havalıymış. Renkli saç. Hemen bakalım bu kaslı pelerini süper kahramanımıza ne demişler? Baloncuklarınızı görelim. Nasıl buldunuz? O iyi diyen var, wow diyen var, evet diyen var, hayır diyen var. Evet, teşekkür ederiz biz de süper kahramanımıza yakışıklı beyefendimize. Kasları ile peleriniyle uçsun insin bakalım o da. Evet, sıradaki yarışmacımızı alalım. O arkamda arts arts hareketler yapan var. Evet. Hemen diğer halkımız geldi. Vay, don giymiş bu. Fantanonun nerede? Donla gelmişsin. Oo. No. Bu donlu. Donsuz. Donla çıkmış. Donlu halk. Don... Herkes donuna taktı. Bak dondan dondan hayır aldın ya. Don nedir o? Donsuz halk. Çok iyiydi ya. Donun nerede senin? Haydi bakalım. Teşekkür ediyoruz bu arkadaşımıza da oylama aldı. Donu ile onu uğurluyoruz. <gülüyor> Donu iyiydi yalnız. Evet, diğer süper kahramanımız kim bakalım o da gelsin. Oo, o da bir halk. İki halk kavga ediyor basket falan. Oo, oo çok havalı bu. Halk serhatta bir artist artist öyle pozlar yarışmacı. Vay izleyicinin gönlünü keşfetmeler. Hemen evetleri almalar falan. Aa, artist artist hareketler bunlar. Oo, bu celtilmen bir halk. Ooo bir de dans yapıyor. İyi vallahi, ha. Bu böyle dersine çalışıp gelmiş arkadaşlar. Yani bence öyle. Evet sıradaki yarışmacıyı alalım. Sıradaki yarışmacımız kimmiş? Sıradaki yarışmacı Harling Green. Bakalım o bu da güzel olmuş kıyafeti falan bakalım Oo, O da bir artistik bir selam verdi seyircilere nasıl buldunuz bakalım evet diyen var hayır diyen var yine o alkışlayan da var evet Hali Queen'imizi ayrıca benim yanımdaki promiye ikra da hali, hali olmuş bu da güzel ee, güzel bir kahraman bakalım hemen ee, sıradaki yarışmacımız yine kim olacak bu arada Harding Queen iyiydi. Arkada seyircilerim oturuyor. Onlar seyrediyorlar. Bunlar ayrıca yarışmaya da katılanlar. Herkes birbirine oy veriyor. O ne lan? Tank gelmiş lan oraya. Tank çık. Çık aradan tank. Bağlantı, bağlantı hatası. Evet bakalım. Şimdi sıradaki kimmiş? Ooo Wonder Woman. Wow, kadınlar, Kadın savaşçıların başı. Bakalım arkadaşımız... Benet. <gülüyor> tay, O da halay şey, o halay çekiyor, oynuyor arkadaşlar. Çayda çıraya girecek bizim mandrımamız. <gülüyor> evet mi, hayır mı baloncukları görüyoruz. Evet diyen var, hayır diyen var. Tay, <gülüyor> tay, <'umuz> bizim nereli? <gülüyor> Sizce nerele bizim mandrımamız? Evet diğer halk arkadaşımız çıktı. O da artist bir halk. O rap rap tarzı oyunlar oynuyor. Bu arkadaşımız da çok havalı. Popak. Oo, Tam hattan biri. Kaslamaz. Uu, kasları da iyi yapmış arkadaşlar. Saç baş iyi. Ağız falan güzel. Kaslar da iyi olmuş. bayağı iri görünüyor. Teşekkür ederiz ona da. Ve bir tank geldi arkadaşlar sıraya. Uu, bu tank da galiba kendi oluşturmuş. Yine kendi bir süper kahraman. Ee, tabii bunu galiba Seyirciler pek bir anlam veremese de. <gülüyor> onu da oylayalım. Bakalım evet hayır mı diyecekler sonra <gülüyor> bu tankı beğendiniz mi? Tank olarak güzel ama süper kahraman olarak çok beğenilmedin tankçık. Çok seni kavrayamadılar süper kahramanlığını ama ee, bakalım ne oy verdiler. Çok e, oy alamadı yazık ama e, sonuçta rengin yeter. Kırmızı beyaz en büyük Türkiye. Ben olmasam savaşta ne yapacaksınız? diyor Doğru söylüyor. Ne yapacaksınız siz olmadan? <gülüyor> Teşekkür ediyoruz tüm katılanlara tüm katılan yarışmacılara ve seyircilere Evet şöyle güzel de selam verdik ve birincimiz Harley Ömür ve Hulk bakalım onları da tebrik edelim birincimiz de ikincimiz karşınızda mükemmel oldular en çok onlar beğenildiler ve kendi tarzlarını konuşturdular çok da güzel oldular Evet Porsuk Abla. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın patiyoluklarım. Bay bay.